26 doğum tarihi 1926 çünkü o zaman için devlet Osmanlı devleti devralıyor gibi oluyor Osmanlı devletini. Yani bu gibi bir binemi insanlığa ayrı bir bilim yılı gibi. Yani insanlar şimdi hep bilimle yaşıyor. Yaşıyor. Nasıl diyeceğim şimdi? Yani insan hayatta bildiği şeylerle yaşamak istemiyor, gereğine gitmek istiyor, izine gitmek istiyor. Yani bunlar ama iyi, iyi yunar. Mesela ben Gavia gitsem şimdi ben. Gavide soruya matap kalıyor. Yani ben soruya. Yani ne, Nasıl diyeceğin, nasıl diyeceğin, mesela şimdi bağcılık var burada. Bağcılığın nevilerini, nedenlerini, daha derinini, daha iyisini, daha güzelini, daha çoğunu kazanmak maksadıyla yani insanların bağcılığı, hiç bir şeyden abartar değil. O daima hemen alellenme ve gülmelik, oynamalık gibi. Ama bilenler, Sormayla geçiriyor. Nasıl budanız, nasıl olur, nasıl gübre konulur, nasıl şöyle olur, nasıl böyle olur. İnsanlar bunu bilemiyor. Yapamıyor. Ben 1926 doğumluyum. Ben şimdi, zihin tarihe göre 1926. Bu doğum okulum Atatürk'ün ölümünden bak 1926-30 arası yani okul okul yok burada okul yok. E işte aklımın gücümün yettiği yere kadar sözde mesela askere gittik geldik ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Kötür şunu, kötür şunu, kötür Yani bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacaksın? Yok, aygıdelek yok. Neyle yapacaksın? Denizli'ye sözde ben çekiş almaya gittim. Yok, çekiş yok. Satılık. Ama burada köylü olaraktan güzelmemi işte e de demeyi bilmez. O demircilik yapıyordu bak, ona çekici kelpiden, ona dövdürdüm. de onu kullandım. Ee, yapacağım bir şey neden yapacaksın? Çamurdan, topraktan şundan bundan olmuyor işte. İlle, çiviyle şundan şundan bunla uğraşıyor. Ee, uğraştığımız çok oldu, çok oldu, çok oldu, çok oldu. huzuma için lastik ayak kapları bir bundan ayak kapları oluyor bunlar yaban'a gidiyor yabandan geliyor tabi e, ne yaparım ne yaparım ne yaparım Havaçtan bir şey yapmak isteyen ama başlangıcı ne olmalı nasıl olmalı gibi düşünceler var kendimce bir türlü bu işi medine getir getiremedim, getiremedim bir iki tane. Sonra bakkallar, çakkallar mesela getirdikleri eşyaları sandıklara, mandıklara koymuşlar, getirmişler. Ben ondan getirdim de adam bir şeyle yapmak istiyorum. Yaptım ne dedikim? Ayna mesela, sandık. Bunlara geçtik. Yaptığım şeyler şimdi, insan beğenirse götürsün, beğenmesi götürmesin. O fikir değil. Yani ben kendime göre çalışıyorum. Nasıl oldu da sen mesela şimdi bunu, senin beğendiğini başkası nasıl beğenmez gibi. Ben beğeniyorum, o da beğenir, beğensin. Neyse. Aynı iyice kafama işlemiş. Askerde zaten mobilyacı da yazanın in anacında o birazcık o ders görmüş beni ve yani o ders görmüş oluyor sandık küçük sandık gibi çok üzme. Mesela şimdi çaktık beş tane çaktım bu günün yani. 46'nın 1946'nın 10. ayında 10. ayında asker tehir olduk. Asker olduk, tehir olduk. 3 sene, 3 sene askerliğim var. Yani yazıcı Er olarak dedi, er çalışmış olduk. E, Bu çok vaka alı, noktalı sözler ama yani biz değerlendiremiyoruz ya başka. İnsanlar şimdi. O zaman için okur-yazar yok. Beni mesela okur-yazar bilerek bilmeyerek gibi 15 erin içinde ben yazıcı olaraktan Afyon, Afyon'dan şu da şu sandıklıya, şu da gönderdi komutan. Orada soruyor tabii komutan. Okur yazarı okur yazarı okur okur Hatta komutan, bu şu komutan, ona gönderine darıldı marıldı bir şeyler oldu. Yani niye, ne yapacağım ben bunları? Hiç içinde bir okuryodarı yok. Okuryodarı istiyoruz, yazış istiyoruz, bekliyorsun. E o da tabii güvenmesi de bir zaman geçmiş oluyor. Sen bek... olur zamanla, hepsi olur, olur, olur, devam ediyor öyle Ne tekinde oldu. E ben geri gelecektim. Afyon'a geri gelecektim yazıcı olaraktan. Yüzbaşı oradan kendine ayırmış gibi oldu. Hayır. Ben bu arkadaşı göndermeyeceğim. Şuhud'un komutanı. Bu arkadaşı burada göndermeyeceğim. Bunu yazı yazıcı yapacağız burada. Nesliye olduk, yazıcı olduk Allah şükür. Üstüne böyle bir oda dairede kalmış olduk yani. Kaç yılında evlendin Selim amcacığım? Şimdi 49'da 49'da evlendi yani. Nerede gördün Fatma teyzeyi? E, yani burada biz şimdi bize göre zaten şimdi şöyle söyle Yani evlenmeyi bulmayı yabanda değil hep de dört duvarın arasında gibi. Yani öyle çalıştık yani Hep kendi etabımıza, kendi aklımızın, kumandımızın girdiğine göre. Yani yabandan öyle bir 49'da geldim. 49'da Hazırmış gibi oldu galiba bununla işte evlenmemiz. Ondan sonra da Yani Benim yapmadığım iş yok. El, kirmen, Çukuruk, Dübek Bilmiyorum yani şimdi Çok çok şeyler Becerme Gayesiyle insanlara. Yani hep faydalı, hep faydalı gayetiyle yani Allah'a şükür ben kendim öyleyle rahat buldum. Yani bak, mesela sana ne lazım? Kapıda kilit çakacak, ben çakarım. Dediğim zaman da, sen de memnun kalıyorsun, ben de memnun kalıyorsun bak. Şimdi, e, mesela bir herhangi bir şey yapılıyor, yapılacak, bunu... Kim yapacak? Yani aklı irenin biri yapsın. Aklı irenin biri yapsın. Ama doğru. İrmeyen de tatbika kalkışsın gibi. Yani Allah'ın izniyle bu yaşa kadar şimdi az ve çok her şeyde üstün sağlamış olduk. Yani ama zarar gördüm, hayır hep ker, hep ker bak, hep ker. Nasıl kar? İnsanlara şurada insanlara bir kilit çakma, bir süpürge bağlama tertibinden. Bunları yapmada, düzende, gomağda bir fayda var, bir, insanlara fayda olsun hesabından. Hep fayda, fayda, fayda, fayda bu ana geldi. Hala da devam ediyor Allah'ı dinle. Yani şimdi işlediğim işi gördüğüm düşünceleri illa benle beraber anlayıcımda ki de o iyiliği görmeli, faydasını bulmalı. Şükür halim şimdi işte. Yani ailem de şunu diye şimdi bak. Biz hanım kızım şimdi evten teften bak evten teften hiç uğraşmamız yok hiç uğra olmadık olmadık yani bak yani insana birbirine ya bir tokat da olmadı ne tokat ya tokat büyük şey Bana göre büyük şey. Yer. ben olmaz olmaz yapmadık Allah'a şükür bak mesela şimdi hakikaten şimdi o daza ben de söylerim bak. Yani bizim yaptığımız işleri şimdi biz çok şeyler yaptık biz. Mesela erkek elbisesi, kadın elbisesi, ne bileyim bu zamanın geçeri elbiselerin giysini göre hepsini yaptım ben. Terzilikte yaptım ben. Halbuki terzilikte çalıştım hayır çalışmadan bakan su akar yani hesap bu. Mesela bak, onları bu Etiraq köylülerden Etiraq köylülerden getiren nedir abi? Hep şimdi memnun etmişindir bu. Dik dik dik dik kendirdik, dik dik kendirdik. Ayna sandık. Bu ayna sandık. Ailem de birlikte, ben de beraber. Aynayı döküm yapmak için döküm. Yani bize Şimdi ayna dökmek basit bir şey değil, bilim olacak yani. Mesela deneme, çüraladan, çam şeylerden, akmalandan, cam tertni, boyama gayesiyle, görme gayesiyle denedim yani oldu oldu da devamı gelmedi yani devam dediğim şimdi devamlı olmadı yani birazcık çert halde bulunmadı yani öyle öyle planlıtık. Işte. İş evet, Bu sanatını evlatlarından herhangi birine öğrettin mi? Yapan var mı? Şimdi yaptılar yaptılar da yani esas zaten meslek idim Mesela şimdi onlar Evet, meslek istedik dediğim gibi Oğlanlarından, ha? çocuklarından var mı? Kaç çocuğun var Selim amca? <gülüyor> Şimdi hayatta iki tane. Bir kızımla üç oğlum vardı. Yani biri büyük oğlum, Allah'a emanet. Hatta, hatta okudu bitirdi. İzmir Ticari İlimler Akademisi'nden meydun oldum. Manusya'ya tayin ettiler. Manusya'da uzun müddet kalamadı. E, ne dedi Çanakkale? <gülüyor> Çanakkale tayin oldu. Orada biz de, biz de gittik geldik gayet tabii. Işte. Şimdi çocuklarım da dahil diyeceğim bak diye. çocukların da dahil. <gülüyor> Yapılan işleri, bak yapılan işleri ne olursa olsun, Amadır, Mehmet'i, Fatma'sı, Aşağı'da bu işlerden hiç ayrımlık, gayrımlık yok. Yalnız yeter ki bir şey meydana getirelim yani, bir hüner mi de meydana getirelim. Getirdik Allah şükür ki dilediğimizde. 17 yaşında <gülüyor> evlendik kadınızın, buraya geldik, bizim kaynanamız yorgan dikiyor, makine dikiyor, dediği gibi biz çok dikiş diktik, çok yorgan diktik, oho, baş olmaz da, biz de öğrendik, biz de diktik, Yanlışla dikmeye başladık, örnekli. E gelen geliyor, gelen geliyor. E, oğlumuz hasta oldu, Çanakkale'den geldi denizli, hasta oldu. Kızımız da hasta oldu. Ben ona geri unuttum galib onları. Dikmiyon. Neyse kadın kızım, baş olmaz. Bizim işimiz bağcılık. Yaz geldi mi bizim işimiz bağcılık. Budamadan filizden yapraktan. Çok gide, onları yaptık, sergisini kaldırdık, hatta o, benim oğlan Ekim'de öldü. Ekim'in kaçındaydı bilmiyorum ben. sonunda mıydı? tarihini bilemiyorum. Kızım da bir buçuk sene sonra, o da Mayıs'ta öldü. Şeyde Mayıs dedim ben, Şubat'ta öldü, geçti şimdi. İşte böyle işler, ite, tamam, değil mi? Hacıya gittiniz mi baba Git, teyzeciğim? Gittik, dokuz günde vardık, arabayla gittik. Dokuz günde vardık. Selim amcamla beraber? Beraber, evet, tabii, tabii. yukarı Seyit de var arkadaş, Zeyve de var arkadaş. Burada da çok da, biz son kaydı olmuşuz, biz iki gezdik burada. Burada çoğuduk. dokuz, on kişi vardı burada. Bizim arkadaşlar seyveli, yukarı seyitli, şapçılarlıydı. Neyse kadın kızım, bizim işimiz çok, çok uzun gider, bu kadarcık gider. tamam mı?